Ve ana haber bültenimize geçiyoruz. Efendim dolar günü 19.46 ile yükselişte. Euro 21.44 ile yükselişte. Altın 1.259 ile yükselişte. Ve İstanbul Borsası günü 4.506 ile gün düşüşle Ve kapattı. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol mücresini Konya'da duyurdu. 100 bin var üretim kapasitesine sahip dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karapınar, Gez, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında bekleyen petrol müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Judy Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk ifadelerini kullandı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol müjdesini Konya'da duyurdu. 100 bin varil üretim kapasitesine sahip. 2 Mayıs 2023-18-32 Son Güncelleme, 2 Mayıs 2023-2028 Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Gez, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında beklenen petrol müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin vari üretim kapasitesine sahip petrol bulduk, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek, ifadelerini kullanmıştı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildikten sonra Erdoğan beklenen müjdeyi duyurduk. Karapınar Gez, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Konya, seni bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı, gönüllerin şehri Konya'yı bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor? Emri dağdan alanla değil, haktan alanla yol yürünür. Şimdi bay, bay Kemal yanındakilerle beraber Emrikandil'deki teröristlerden alıyor. Biz Emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta Emri Dağ'dan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Konya gereken dersi verecektir. Konyalı belediyelerimiz gurur verici çalışmalara imza attı. 6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi Konya'da da hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla belediyelerini harekete geçirdik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attı. Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Afet'in izlerini, milletimizi hayallerine kavuşturacak bir devreye almayı sürdürüyoruz. Karadeniz'de keşfedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? Bir yıl boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesini dün resmi gazetede yayınladık. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da. Bay Bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada filios var. Sakarya doğal gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı. İşte çıktı. Doğal gazı yaptık. vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır beklediği yerli otomobilimiz Tokun teslimatlarına başladık. ''Yeni Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Dün milli muharip uçağımız Kanı hangar'dan çıkardık. İşte bunlar birilerini ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cüdi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri göndükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. ''Ne diyor Kandil'deki bir tanesi, AK Parti bizim mağaralarda vurdu. Ne yapacaktık? Sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin, biz sana güle güle mi diyeceğiz?'' Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Marsın bay bay Kemal sizlerle beraber görüşmeler yapsın. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı hürdet uçuşunu gerçekleştirdi. Taarruz helikopterimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Anka 3 insansız hava uçağımızda ilk yürüyüşünü yaptı. Dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest'i dün akşam itibarıyla 2.5 milyon gibi bir katılımla gerçekleştirdik. Türkiye enerji ihraç eden ülke olacak. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışıyoruz. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri milletimizin istifadesine sunmak için gayretteyiz. Şu anda bizim dört tane sondaj gemimiz, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu NDS'yi bunun için inşa ediyoruz. Şu an itibariyle Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde onunu karşılıyoruz. Bunun tabi ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitesi var. Yetmez, iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerji ihraç eden ülke olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını artırıyoruz. Bugün de enerji panellerinin olduğu Karapınara gideceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye önem veriyoruz. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de tek tek alıyoruz. Petrol Müjdesi Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5, 6 yıl önce yaklaşık 40 bin maril olan günlük üretimi iki kat artışta günlük 80 bin marile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cüdigabar'da günlük 100 bin maril üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız yüz kuyu ile 100 bin marillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok. Gabar'daki kuyuya şehir öğretmen Aybüke Yalçı'nın adını verdik. Yavardaki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili Habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin maril petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı, as Şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın, bir kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin maril petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Vay vay Kemal ne diyor? Nondra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bay bay Kemal, bak para bu işte. Sakarya doğalgazı, kabar. İşte para bu. Şimdi bununla beraber bir zemin adımlarla yola devam ediyoruz. Biz kaynarı tefecilerde aramıyoruz, ülkemizin kendi değerinde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımızı ve Türkiye Petrollerini, mühendisleri ve işçileri özellikle tebrik ediyorum. Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek, herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Basın İlan Kurumu'ndan Ankara Gazeteciler Cephi... O haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı ortaya çıktı. Yeşil Sol Parti ve CHP'liler. Seçim ayına girmesiyle beraber siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayları gözlerini hızlandırdı. İleti Fakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son adresi Van oldu. Kılıçdaroğlu'dan önce miting alanındaki partilere seslenen İmamoğlu'nun konuşması sırasında çekilen görüntüler dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu mitinginde dikkat çeken bayrak detayı Yeşil Sol Parti ve CHP'dirler. 2 Mayıs 2023 1649 son güncelleme, 2 Mayıs 2023 1752. Seçim ayına girilmesiyle beraber siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları il gezilerini hızlandırdı. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son adresi Van oldu. Kılıçdaroğlu'ndan önce miting alanındaki partililere seslenen İmamoğlu'nun konuşması sırasında çekilen görüntüler dikkat çekti. Takip et. Türkiye adım adım seçime giderken siyasi arenadaki hareketlilik attı. Adaylar hem meydanlarda hem ekranlarda hem de sosyal medyada çalışmalarına devam ediyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarına vana devam etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Miting alanındaki görüntüler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi beklenen İmamoğlu sahneye çıkan ilk isim oldu. Van'da toplanan kalabalığa seslenen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı. Devlette yeni bir anlayış ortaya koyacağız. Van'ın hak ettiği değeri görecek. Bürokrat bir partinin değil devletin memuru olacak. Haksızlığa evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. Van'ın bütün konularını biliyoruz. Burayı turizmin başkentlerinden biri haline getireceğiz. Seçimden sonra size söz. Seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerinden birini bana yapacağım. Bu seçimi millet için kazanacağız. Bu seçimi van için İstanbul 81 il için kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. İmamoğlu'nun konuşmasını yaptığı sırada ekranlarda yer alan görüntülerde kalabalık içindeki yeşil sol partililerin bayrak sağladığı anlar gündem oldu. Kalabalık içinde Yeşil Sol Parti'nin yanında CHP bayrakları ve Türk bayrağının da olması gözlerden kaçmadı. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy HDP'ye. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Merakşehir'den dikkat çeken sözler geldi. PKK'lıysam derhal beni tutlayın. İyi Parti Genel Başkanı Merakşehir Afyonkarahisarda mitik düzenledi. Akşehir konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanırken eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutlayın sizler. Ne işe yarıyorsunuz? Bir PKK'lıya bir teröriste? Bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın birlikte. Meral Akşener'den dikkat çeken sözler. PKK'lıysam derhal beni tutuklayın. 2 Mayıs 2023-18.04 son güncelleme. 2 Mayıs 2023-18.04 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'da miting düzenledi. Akşener konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanırken, eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Ne işe yarıyorsunuz? Bir PKK'lıya, bir teröriste, bir haini nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın beni dedi. Takip et. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halkla bir araya geldi. Mitingde Mansur Yavaş'tan sonra konuşan Meral Akşener, 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz Türkiye'ye bu bir darbe olacakmış. Efendime söyleyeyim, biz HDP, PKK şununla bununla haşır neşir olacakmışız. Ben ne şanssız insanım. En uzun sınır dışı harekatın, yani kilometrelerce sınır dışı harekatın altında imzası olan Tek İçişleri Bakanı'yım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili çocuğu Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Ne işe yarıyorsunuz? Bir PKK'lıya, bir teröriste, bir haini nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın, tutuklayın beni. Eğer bu böyle doğruysa ya da iftira etmeyin iftira. PKK kanlı bir terör örgütüdür. Onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir dedi. Raffar Okan'ın katilleriyle berabersiniz. Sinan Ateş ve Gaffar Okan hakkında iktidara yüklenen Akşener, bir başka şey, şimdi baktım karşımda Sinan Ateş, Rahmetli Muhsin Başkan ve Gaffar Okan var. Raffar Okan, hendekli bir kardeşimiz. Raffar Okan benim yarı hemşedim. Raffar Okan aynı zamanda benim meslektaşım. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Gaffar Okan'la beraber çalıştık. Benim İçişleri Bakanlığın döneminde müdür. Sonra Emniyet Müdürü ve Hizbullah tarafından şehit ediliyor. Nerede? Diyarbakır'da. Bugün Gaffar Okan dendiği zaman Diyarbakır'da meydanlar alkıştan inliyor. O derece sevilen bir kişi. Şimdi bana laf eden çakallar bir elinizde, sağ elinizde sayınızda Hizbullah var sizin. Gaffar Okan'ın katilleriyle berabersiniz. Kime laf ediyorsunuz? Başkentin orta yerinde genç bir kadın bul kaldı, iki çocuk, iki küçük kız çocuğu babasız kaldı. Azmettiriciler belli. Katiller belli ey Recep Bey, bu ülkenin tek adamısın sen, tek adamısın. Nasıl oluyor da ne katili bulabildin, ne azmettiricisini buldun? Dayan oğlum iki hafta kaldı, iki hafta. İşte burada duyarlı, burada bulunan bu kişi var ya, azmettiricisini de katilini de yakalayacak, ensesinde de hesap sorulacak hesap. Aynı şekilde Muhsin Başkan'ın katlinin sonrasında asla ve kim ne yaptı bilinemedi, bulunamadı. Onların da peşinden gidilir, onların da hesabı sorulacaktır diye konuştu. Beşli çeteyi beşli çete yapanlara da bakacağız kardeşim. Televizyon programında sorulan soruya verdiği cevabı meydandaki vatandaşlarla paylaşan Akşener, bana dün akşam televizyonda soruyorlar, diyorlar ki işte beşli çete hakkında ne düşünüyorsun? Beşli çeteyi beşli çete yapanlara da bakacağız kardeşim. O kağıtları kim imzaladı? O ihaleleri 1 liraya bitecek ihaleyi 11 liraya veren el kim? Her ikisine bakacağız. Yani hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede cümbür cemaat cebellezi. Gençler umutsuzumuz. 82 puan alan çocuklar, 94 puan alan çocuklara tanımıyor ama AK Parti içinde ayısı, dayısı olan herkes 52 puanla, 54 puanla, 64 puanla atanıyor. Başka bir dümen daha var, belediye başkanlarının, kaymakamların, valilerin ve üniversite rektörlerinin ve dekanlarının özel kaleminde AK Parti yandaşlarının çocukları bir ay çalışıyor. Ondan sonra devlet memuru olarak en yüksek maaşlarla bir yerlere konuluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu seçimi kazanır kazanmaz. Tabi bunun için bir oy kemale, bir oy merale. Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Alkışlarla makamına göndereceğiz. Recep Bey'i de nezaketle emekli edeceğiz diye konuştu. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer geçiyoruz. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yok açıklamasıyla gündem olmuştu. Ali Babacan'dan miting öncesi Filios'taki TS ziyaret geldi. O diyalog dikkat çekti. Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulduğu geçen yıl kanıtlanmış doğalgaz rezervi yokken keşfi doğalgaz bulduk diye satıyorlar sözleriyle uzun süre gündemde kalan deva partileri Ali Babacan Zonguldak'taki Filios doğalgaz işleme tesisine gitti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP'li Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz Babacan tesis ve doğalgazın işlettiği süreciyle ilgili bilgi verdi. Dakika süren diyalogun dikkat çektiği o anlar sosyal medyada gündem oldu. ...kanıtlanmış doğal gaz rezervi yok açıklamasıyla gündem olmuştu. Ali Babacan'dan miting öncesi Filios'taki tesise ziyaret, o diyalog dikkat etti. 2 Mayıs 2023-16-24 son güncelleme, 2 Mayıs 2023 16:47 Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulduğu geçen yıl, ...kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi, doğal gaz bozuk diye satıyorlar, ...sözleriyle uzun süre gündemde kalan Deva Partisi lideri Ali Babacan, ...Zonguldak'taki Filios doğal gaz işleme tesisine gitti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP'li Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Babacan'a tesis ve doğal gazın işletim süreciyle ilgili bilgi verdi. Dakikalar süren diyalogun dikkat çekti, o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Takip et. 710 milyar metreküklük Karadeniz doğal gazı 20 Nisan'da karaya çıkarılarak ulusal hatta bağlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak mitinglerine devam eden Ali Babacan da doğal gazın işlendiği tesis hakkında bilgi edindi. Doğalgaz açıklaması gündem olmuştu. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin duyurulması üzerine babacanın "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu?" Karadeniz'deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğalgaz ayrı. Kanıtlanmış doğalgaz rezervi yokken keşfi, "Doğalgaz bulduk." diye satıyorlar. Şeklindeki çıkışı dikkat çekmişti. Doğal gazın karaya çıkarılmasının ardından Babacan, Zonguldak'ın Çaycımak ilçesindeki mitingi öncesinde belediyeyi ziyaret edip CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ve Çaycımak Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı tesisi anlattı, çok hızlı çalışıldı, rekor bir çalışma gerçekleştirildi. Kantarcı Babacan'a tesisi anlatırken şunları söyledi. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz. Sadece bir miktar tuz ve bir miktar da oldu. Başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar, ne zaman biter. Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde Mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı. Rekor bir çalışma gerçekleştirildi. Denizin 2100 metre derinliğinden 1500 daha aşağıya inildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bir takım darp ve insanlarıyla Çok büyük düşüş var diyerek açıkladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. El Nasar'da Christian Ronaldo krizi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak istiyor. Gideceği adres belli oldu. İngiliz ekibi Manchester United'dan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden el nasar transferi olan Portekizli Yıldız Cristiano Ronaldo için ayrık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ronaldo için ortaya atılan son iddia ise çok konuşulacak türden işte detaylar. Alnastır'da Cristiano Ronaldo krizi. Takımdan ayrılmak istiyor. Gideceği adres belli oldu. 2 Mayıs 2023-18.00 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-18.00. İngiliz ekibi Manchester United'dan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Alnassar transfer olan Portekizli Yıldız Cristiano Ronaldo için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ronaldo için ortaya atılan son iddia ise çok konuşulacak türden. İşte detaylar. Takip et. Manchester United ile yaşadığı olayla ayrılık sonrası Suudi Arabistan ekiplerinden Alnassar rekor bir bedelli transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yeni takımında beklediğini bulamadı. Real Madrid'e dönecek. İnişli çıkışlı performansıyla beklentileri karşılayamayan ve performansıyla eleştirilen yıldız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İngiltere basınından The Press'in haberine göre, 2.5 yıl ve 500 milyon euroluk bir sözleşme karşılığı almazsa giden Cristiano Ronaldo, sezon sonunda ayrılmak isterken, Portekizli süperstarın Real Madrid'e dönmeyi hayal ettiği yazıldı. Arabistan'da mutsuz. İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberinde ise, Suudi Arabistan gibi kapalı bir kültüre sahip bir ülkeye uyum sağlamakta zorluk yaşadığı, dil engeline takıldığı ve bu ülkede yaşamaktan mutsuz olduğu belirtildi. Kariyerini noktalayacak. 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, kariyerimi onurlu bir şekilde ve büyük bir kulüpte sonlandırmak istiyorum, şeklinde demeç veren Ronaldo'nun Real Madrid'de bir sezon daha oynayarak futbolu bırakmak istediğinin altı çizildi. 12 maçta 12 gol. 38 yaşındaki Portekizli Süper Yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadı, 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. SGK Bağkur emekli sandı. Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri açıklandı. Nisan enflasyonu açıklanıyor. 3600 ek gösterge ile çifte zam yolda. Emekli zammı ile memur zammı Temmuz 2023 için şimdiden hesaplanmaya başlandı. Bu anlamda en kritik veri ise yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Nisan ayında enflasyon %2,65 olması beklenirken SGK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı tahmine netleşti. Bir yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Velat Bilgin 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağını ifade ederek memur ve memur emeklilerine çifte zamlı haberini duyurdu. SGK Bağkur emekli sandığı. Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri, Nisan ayı enflasyonu açıklanıyor, 3600 ek gösterdiği ile çifte zam yolda. 2 Mayıs 2023-12-19 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-12-19. Emekli zammı ile memur zammı Temmuz 2023 için şimdiden hesaplanmaya başlandı. Bu anlamda en kritik veri ise yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Nisan ayında enflasyonun %2,65 olması beklenirken, SGK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı tahmini netleşti. Te yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600'lik göstergenin tüm memurları kapsayacağını ifade ederek memur ve memur emeklilerine çifte zamın haberini duyurdu. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Memursen Genel Kurulu'nda milyonlarca memur ve emekli için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız, dedi. Bu kapsamda edinilen son bilgiye göre 7500 liranın üzerinde maaş alanlara 1000 ila 1500 lira arasında bir iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor. Mainet Finans Memura Zam Mesajı Konuşmasında memur maaşları için Temmuz zammının yanında ek bir zammı daha işaret eden Erdoğan, memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız, açıklamalarında bulundu. Bakan bilgin duyurdu, tüm memurlara 3600 ek göstergedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memur çalışanların maaşına etkisi sınırlı olan ama memur emekli maaşına önemli ölçüde etki eden 3600 ek gösterge konusunda 3600 et göstergeyi 1. dereceye gelen bütün çalışanların müptesef hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır dedi. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Memur ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam oranını merak ederken zamla ilişkin en kritik veri ise yarın tweet tarafından gelecek. Pik yarın saat 10.00'da Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve böylece tüm memur ve emeklilerin 4 aylık zam oranı netleşecek. Ekonomistler enflasyonun Nisan ayında %2,65 olarak açıklanmasını öngörüyor. Asgari ücret zammı için 3 seçenek masada. Ocak ayında enflasyon %6,65, Şubat ayında %3,15 ve Mart ayında ise %2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyonun %2,65 gelmesi halinde 4 aylık SGK ve Bağkur emekli zamı %15,51, memur ve memur emeklisi zam oranı ise %13,51 olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre SGK ve Bağkur'lular için 6 aylık zam oranı %21,43, memur ve emekli için ise bu oran %19,43 seviyesinde gerçekleşti. Ancak Temmuz ayında bu oranların refah payı ile tıpkı Ocak 2023'te olduğu gibi %30'a yükseltilmesi bekleniyor. Toplu sözleşme zammı %10'a tamamlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken memurların Temmuz 2023 döneminde %6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların %6 düzeyindeki toplu sözleşme zamının %10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak masada bulunuyor. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında bu rakamın üzerinde maaş alanlar da zam talebinde bulunuyordu. Temmuz 2023 zam oranı hesapları. Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı %21,43. 6 aylık SGK Bağkur emekli zamı %21,43. Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı %8. Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı %6. 6 aylık memur enflasyon farkı %13,43. 6 aylık memur ve memur emeklisi zammı %19,43. En düşük memur ve memur emeklisi maaşı Ocak 2023 üç aylık %10,52 4 aylık beklenti %13,51 %30 ek zammı.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 Asgari ücret 5 hane çıkar mı? Bakan Bilgin'den canlı yayında kritik açıklama geldi Temmuz'da dedi. Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiği asgari ücret zammı ile ilgili bir yine açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vealat Bilgin canlı yayında hayat, hayat pahalılığından dolayı Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını duyurdu. Asgari ücret 5 hane çıkar mı sorusuna da yanıtlayan Bakan Bilgin programda kullandığı dikkat dikkatçi Asgari ücret 5 haneye çıkar mı? Bakan Bilgin'den canlı yayında kritik açıklama Temmuz'da. 2 Mayıs 2023-21.04 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-21.07. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili bir yeni açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında hayat pahalılığından dolayı Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını duyurdu. Asgari ücret 5 haneye çıkar mı? sorusunu da yanıtlayan bakan bilginin programda kullandığı ifadeler dikkat çekti. Takip et. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gündeme damga vuran asgari ücret zammı aylarca konuşulduktan sonra Ocak 2023 itibariyle 8500 liraya çıkarılmıştı. Zammın ardından enflasyonun durumuna göre Temmuz ayında da iyileştirme yapılabileceği vurgulanmıştı. Çalışma Bakanı Vedat ilgin hayat bağlılığından dolayı Temmuz'da asgari ücrete bir zam daha yapılacağını açıkladı. Bu sözlerin ardından milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Gözler Temmuz ayına çevrildi. 24 TV'de seçim özel programına katılan Bakan Bilgin ekonomiye ilişkin, yeni açıklamalarda bulunduç son yıllarda Türkiye'nin değişmeyen gündemi olan asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Ocak ayında asgari ücreti 8500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız, dedi. Çalışanların merak ettiği soru, asgari ücret 5 haneye çıkar mı? Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, asgari ücret 5 haneye çıkar mı? sorusuna şu yanıtı verdi. AK Parti göreve geldiğinde asgari ücret 120 dolar civarlarındaydı. Şu anda 455 dolar. Biz zam görüşmeleri yaparken çalışanları enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Temmuz'da zam görüşmelerini yeniden değerlendireceğiz. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyin. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen bir takım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. CHP'li Özgür Özel'den Dark Web sözleri geldi. Pazarlıklar yürütüldü. ihbarını aldık dedi. CHP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel. Habertürk'te Mehmet Akıbersoy'un konu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımın ardından gündeme gelen Dark Web iddialarıyla ilgili konuşan Özel bir takım hazırlıklar var. Bir takım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Bir takım Dark Web insanlarıyla pazarlıklar yürütüldü. ihbarını aldık. Gerek Süleyman Soylu'nun Vereceği cevabı merak ettiğini kaydettiniz. CHP'li Özgür Özel'den dark sözleri, pazarlıklar yürütüldüğü ihbarını aldık. 2 Mayıs 2023-2036 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-2036. CHP Grup başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konu oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımın ardından gündeme gelen Dark Web iddialarıyla ilgili konuşan Özel, bir takım hazırlıklar var. Bir takım derin ve kırlı internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Bir takım Dark Web insanlarıyla pazarlıklar yürütüldüğü ihbarını aldık, diyerek Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı merak ettiğini kaydetti. Takip et. CHP'li Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Dark Web iddialarıyla ilgili konuştu. Bir takım hazırlıklar olduğunu öne süren Özel, seçim güvenliğine ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Bir takım montajlar, sahte ses kayıtları. Özel şu ifadeleri kullandı, bir takım hazırlıklar var. Bir takım derin ve kırlı internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Dark Web sitelerinden servisiyle ilgili devlet memuru ciddiyetinde olması gereken kişilerin dünyanın bir takım Dark Web insanlarıyla ile pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Onun için hak çizdik. Bir takım montajlar, sahte ses kayıtları iddiaları. Süleyman Soylu geçen seçimlerde, ondan önceki seçimlerde polislere sandık başında hangi partinin kaç oy aldığının bilgisini istedi. Görevlendirilecek polislerin sandık başından aplikasyona gireceği ve göndereceği program yaptırmış. Muharrem Erkek'in de itirazı bu. Daha önce telsiz marifetiyle sonuç bildirdiler. Biz seçim güvenliğiyle ilgili olabilecek her hazırlığı yaptık. Seçim güvenliği açısından hazırız. Olası gelişmeye karşı teyakkus pozisyonundayız. Burada bir endişeye gerek yok. Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı ben de merak ediyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sığınmacı ve kaçak. O haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. TSK son sayı duyurdu. Yurt dışında kullanılan oy sayısı 8000'e yaklaştı. Dedi. 14 Mayıs seçimleri heyecan yurt dışında yaşayan seçmenler için başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre oy kullanımının ilk 6 gününde toplam 797.841 seçmen sandığa gitti YSK son sayıyı duyurdu. Yurt dışında kullanılan oy sayısı 800.000'e yaklaştı. 2 Mayıs 2023-1851 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-1946. 14 Mayıs seçimleri heyecanı yurt dışında yaşayan seçmenler için başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre oy kullanımının ilk altı gününde toplam 797.841 seçmen sanda gitti. Takip et. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada saat 18.30 itibariyle yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737.439 olup günlük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60.402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797.841'dir denildi. En son açıklama dün yapılmıştı. YSK dün akşam yaptığı bilgilendirmede saat 21.00 itibariyle yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup günlük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577'dir. Ifadelerine yer vermiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Basın ilan kurumu ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'de Meksika'ya jet geldi. Proteo anısına yavru köpek gönderildi. 6 Şubat'ta 8ta meydana gelen depremler altından enkaz alt, e, altındaki arama-kurtama çalışmalarına katılan Meksika'lı ekibin köpeği Proteo hayatını kaybetmişti. Türkiye Proteo'nun anısına yavru bir Alman çoban köpeği yolları yavru köpek Meksika'ya ulaştı. Türkiye'den Meksika'ya jest. Proteo anısına yavru köpek gönderildi. 2 Mayıs 2023-17-19 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-17-20. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin köpeği Proteo, hayatını kaybetmişti. Türkiye, Proteo'nun anısına yavru bir Alman çoban köpeği yolladı. Yavru köpek Meksika'ya ulaştı. Takip et. Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından onlarca ülke arama kurtarma ekiplerini etkilenen illere yolladı. Meksika Savunma Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekibi beraberinde arama kurtarma köpeklerini de getirdi. Bu köpeklerden biri olan Proteo arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirdi. Meksika'ya ulaştı. Türkiye, Proteo'nun anısına Meksika'ya yavru Alman çoban köpeği yolladı. Yavru köpek Meksika'ya ulaştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe ile karşılaşacak Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kereş ile yollar resmen ayrıldı. Son dakika beni süperlikte Son olarak İstanbulspor ile karşılaşan ve rakibiyle 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kereş ile yollar ayrıldı. İşte detaylar. Fenerbahçe ile karşılaşacak Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kereş ile yollar resmen ayrıldı. 2 Mayıs 2023 17.22 son güncelleme 2 Mayıs 2023 17.22 Son dakika. Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile karşılaşan ve rakibine bir, 0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. haftası geride kalırken Karadeniz ekibi Giresunspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Yollar ayrıldı. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbul Spor maçında alınan gelin bir sonrası keleş ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe ile karşılaşacak. Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Giresunspor'da beklenen oldu. Hakan Kereş istifa. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar, geri haberimize geçiyoruz. Yalnız dalgınla yaşattığı, çarptığı, motobüslettiği metrelerce ileriye savurdu. Bursa'da Dönüş yapan otomobil sürücüsü çarptığı motosikleti metrelerce savurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri ufak siliklerle atladı. Bir anlık dalgınlığı dehşeti yaşattı. Çarptığı motosikleti metrelerce ileriye savurdu. 2 Mayıs 2023-13.43 son güncelleme. 2 Mayıs 2023-13.48 Bursa'da dönüş yapan otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliği metrelerce savurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı şans sesleri ufak sıyrıklarla atlattı. Takip et. Kaza, Merkez Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki otomobil sürücüsü motosikletliyi fark etmeyerek direksiyonu karşı şeride kırdı. Bir anlık dalgınlıkla çarptığı motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle havada takla atıp metrelerce savruldu. Kaza gören çevredekiler hemen yardımına koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından teklif amaçlı hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Yürekleri aza getiren kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tan donduran bahşet Sokakta karşılaştı. Sonu haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir <gülüyor> bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Sığınmacılar, Kaçaklar notuyla video paylaştı. Ne Suriye, ne de Irak, ne de Avrupa Birliği kalır dedi. Milliyet İttibarenin Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım videolarla seç seçmenin seslemeye devam ediyor. Sığınmacılar, Kaçaklar başlığı yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Sır ilgili son kez karşınızdayım. Bu işi çözeceğiz demek için bu videoyu çekiyorum dedi. Avrupa Birliği ve Akdeniz Havzası ülkelerine seslenen Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile birlikte bu sorunu çözeceğiz yoksa ne Suriye ne Irak ne de Avrupa Birliği kalır dedi. Cemal Kılıçdaroğlu Sır kaçaklar notuyla video paylaştı. Ne Suriye ne Irak ne de Avrupa Birliği kalır. 2 Mayıs 2023-19.34 son güncelleme, 2 Mayıs 2023-20.50. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmenine seslenmeye devam ediyor. Sınmacılar, kaçaklar, başlıklı yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, sınmacılarla ilgili son kez karşınızdayım, bu işi çözeceğiz demek için bu videoyu çekiyorum, dedi. Avrupa Birliği ve Akdeniz Havzası ülkelerine seslenen Kılıçdaroğlu, AB ile birlikte bu sorunu çözeceğiz. Yoksa ne Suriye ne Irak ne de Avrupa Birliği kalır, dedi. Takip et. 14 Mayıs seçimlerinde günler kala Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, Güneydoğu bölgesindeki kuraklık tehlikesi ve Akdeniz'deki iklim krizine de dikkat çekti. Avrupa Birliği'ne seslenen Kılıçdaroğlu, sorunun çözülmemesi halinde, Irak ve Suriye'den gelecek olan iklim mültecilerinin Avrupa kapılarına dayanacağını söyledi. 60 milyon insanın susuzluk ve kıtlıkla karşı karşıya kalması demek. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı, sevgili halkın seçime çok az kaldı. Sığınmacılarla ilgili son kez karşınızdayım. Bu işi çözeceğiz demek için bu videoyu çekiyorum. Sığınmacı konusu asla ve asla ırkçı bir zemine taşınmayacak. Sorun zaten bir ırk sorunu değil. Bizim sığınmacı sorunumuz temelde bir kaynak sorunu. Kimseyi korkutmak değil amacımız ama açık konuşmak lazım. Bütün analizler gösteriyor ki önlem almazsak Fırat ve Dicle önümüzdeki 20 yıl içinde kuruma riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu durum sadece Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde tarımın zarar görmesi, hidroelektrik santrallerinin işlevini kaybetmesi ve ciddi bir susuzluk yaşanması anlamına gelmiyor. Hem Türkiye hem de Güney komşularımız Suriye ve Irak'ta yaşayan toplam 60 milyon insanın susuzluk ve kıtlıkla karşı karşıya kalması demek. Önlem almazsak aç mültecilerin Türkiye'ye akın etmesi demek. Önlem almazsak Suriye ve Irak'tan aç mültecilerin Türkiye'ye akın etmesi demek. Türkiye'nin suyu enerjisi, altyapıları kendi insanlarının ihtiyacına yanıt verecek durumda değil. Tüm bunların üzerine ülkemiz böyle bir yükü daha fazla kaldıramaz inanın mümkün değil. Bunu çözmek zorundayız. Eğer Türkiye kendi altyapısının suyunu kaybederse, Avrupa şunu anlamak zorundadır ki bırakın bu sığınmacıları, kaçakları barındırmayı, Türkiye'nin vatandaşlarını dahi tutamayız. Avrupa Birliği rüşveti verdim, kurtuldum kafasından çıkmak zorundadır. Açık söylemek gerekiyor ki Türkiye geniş Akdeniz Havzası ve tüm Avrupa için bambaşka bir vizyon çizmek zorundadır. Suriyelilere en geç iki yıl içinde. Bakın Akdeniz Havzası iklim krizini en şiddetli yaşayan bölge. Bu havza tüm dünyadan yüzde yirmi daha fazla ısınıyor. Aynı ekosistemi paylaşan 500 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Bu yüzden Akdeniz havzası ülkelerine liderlik etmek zorundayız. Sınmacı, kaçak sorununu da bu büyük meselenin bir parçası olarak okumalıyız. Hep beraber oturup bu sorunu çözeceğiz. Hep beraber oturup bu sorunu çözeceğiz. Önce Suriyelileri en geç iki yıl içinde Türkiye, Avrupa Birliği ve Akdeniz bölgesi ülkeleri olarak vatanlarına kavuşturmak için birlikte çalışacağız. Suriye yönetimiyle görüşeceğiz. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliği için meşru hükümetle protokol yapacağız. Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler bu protokole dahil olacak. Suriye'ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini bu işbirliğinden çıkan fonla Türk müteahhitler yapacak. Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak. ma bu fonların bir kısmıyla da Türkiye'nin iklim direncini artıracağız Yoksa ne Suriye, ne Irak ne de Avrupa Birliği kalır. Buna zorunluyuz. Buna dahil olmaya mecburlar. Yoksa ne görak ne Suriye kalacak. Herkes Avrupa'nın kapılarına dayanacak. Türkiye'nin iklim mültecilerine tampon olma ihtimali yok. Türkiye kendi insanını durduramaz. Bu yüzden başlatacağımız bu dönüşümle Akdeniz Havzası ülkelerine vizyonumuzla liderlik edeceğiz. AB ile birlikte bu sorunu çözeceğiz. Hem iklim direncimiz artırılacak hem bölge tarımı ayağa kaldırılacak. Hem ticaret gelişecek hem de herkes kendi toprağında huzur içinde yaşayacak. Yoksa ne Suriye ne Irak ne de Avrupa Birliği kalır. Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Akdeniz Havzası ülkelerine sesleniyorum. Ya birlikte çalışmayı, iş birliği yapmayı öğreneceğiz ya birlikte yok olacağız. Hepsi bizim elimizde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bir takım dark web insanlarıyla. Seçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim var. Onu haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye Millet Bahçeleri nefes alıyor dedi. Çevrecici şehir ve, ve iklim değişikliği bakanı Murat Krum'un hayata geçirilen Millet Bahçeleri projesiyle Türkiye nefes alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük geçici alan adım olan proje kapsamında şimdiye kadar 170 Millet Bahçesi hizmete sunuldu. İstanbul'da 33 Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ederken Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak olan. İstanbul Altı Kavarmanı Millet Bahçesi'nin açılış için gün sayılıyor. Türkiye Millet Bahçeleri ile nefes alıyor. 2 Mayıs 2023 8.01 son güncelleme 2 Mayıs 2023 10.50. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayata geçirdiği Millet Bahçeleri Projesi ile Türkiye nefes alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan proje kapsamında şimdiye kadar 170 millet bahçesi hizmete sunuldu. İstanbul'da 33 millet bahçesinin yapım aşaması devam ederken, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı için gün sayılıyor. Takip et. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisi, Millet Bahçeleri Projesi, oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan Millet Bahçeleri projesi arasındaki ilk Millet Bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçelerinin açılışı 17 Kasım 2018 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yürütülen projeyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314 günde çalışmalar devam ederken toplamda 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor. 2018'den bu yana ise Türkiye'de 170 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Millet bahçelerinde hedef 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşmak. Hedef 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metre kareye çıkarmak. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesiyle şu an itibariyle 73 milyon bin metre kare alana yani hedefin %91 bine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak hedeflenirken, ülkemize toplamda 10 yılda 1000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı millet bahçeleri ile artıyor, 33 millet bahçesi yapım aşamasında 15 millet bahçesi ise tamamlandı. İstanbul'a nefes aldıracak 33 millet bahçesi yapım aşamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını arttırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 34.643 metrekarelik gün Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Karasurları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osman Gazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi. 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçük Piyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor. Bunlarla beraber 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215 bin 178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173 bin 252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi. 175 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37 bin 381 Silivri Millet Bahçesi, 75 bin 660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak. 644.888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299.333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28.200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60.522 metrekarelik Kağıthane Millet Bahçesi B tipi mesire. 62.230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162 bin 43 metrekarelik Sultan Gazi Cebeci Millet Bahçesi, 154 bin 563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasında. Bakan kurum, Çekmeköy'de yaptığı ziyaretlerde Çekmeköy'e 3 millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı. 9 millet bahçesi ise projelendirme aşamasında bulunuyor. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artıyor, 15 millet bahçesi tamamlandı. İstanbul'da 59.719 metrekare alana sahip İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, 182.556 metrekarelik Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, 142.000 metrekare alana sahip Poştere Millet Bahçesi, 223.600 metrekarelik Çırpıcı Millet Bahçesi, 280.000 metrekare alana sahip Başakşehir Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca 40.910 metrekare alana sahip Ayazma Millet Bahçesi, 98.467 metrekare alana sahip Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 16.028 metrekarelik Çatalca Millet Bahçesi, 48.676 metrekarelik Üsküdar Nakkaçtepe Millet Bahçesi, 240.310 metrekare alana sahip Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, 339.000 metrekarelik Kayaşehir 1, Etap Millet Bahçesi'nde de vatandaşlar dinlenme imkanı buluyor. 185 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesi, 330 bin metrekarelik Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi, 55 bin 176 metrekare alana sahip Zeytinburnu Beştersiz Millet Bahçesi'nin yapımı da tamamlandı. Kağıthane Millet Bahçesi de açılışa hazır hale getiriliyor. Türkiye'nin en büyük şehir parkı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etap açılışı için gün sayılıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, dünyada bu büyüklükte 5. sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. güney yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda abı hayat suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca Millet Bahçesi'ndeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki servis arayları, anonim şirketi evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak. 2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu anda altyapı imalatlarının %95 yine yakını bitmiş durumda. Yolların %90'a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etapının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yakın bir tarihte açılması planlanıyor. Türkiye genelinde 484 millet bahçesi, 73 milyon 304 binası, 878 metrekare yeşil alan. 484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde. 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20.484.882 metrekarelik alanda yer alıyor. Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi 28.584.536 metrekare yeşil alan, ihale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3.397.890 metrekarelik yeşil alan. Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14.853.838 metrekarelik yeşil alan, yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5.983.730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere toplamda 484 millet bahçesi 73.304.878 metrekare alanı kapsıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Basın ilan Ana haber devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Yunanistan'a kaçıracaklar kaçıracaklarda piyasa değeri 2 milyon TL suçüstü yakalandılar. Çanakkale'de kaçak olarak avlanan Yunanistan'a götürmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı tekmesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para da çarptırıldı. Yunanistan'a kaçıracaklardı. Piyasa değeri 2 milyon Türk lirası. Suçüstü yakalandılar. 2 Mayıs 2023 17.04 son güncelleme 2 Mayıs 2023 17.04 Çanakkale'de kaçak olarak avlanan, Yunanistan'a götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk lirası olan 1,5 ton kum midyesi Akivares ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin Türk lirası idari para cezası kesildi. Takip et. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir'den karayoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesiyle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Onun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116.040 Lirası idari para cezası kesildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler, ana haber devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Soğuk ortasında beş yaşandı. Eski eşinin yeni, yeni kocasına kurşun yağdırdı. Etine kan donduran bir silah saldırısı olayı yaşandı. SCE, eski eşinin yeni kocası ÖE'ye çalıştığı işyerinin önünde soğuk ortasında kurşun yağmurunu tuttu. Bacaklarından yaralanan ÖE hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan SCE, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sokak ortasında dehşet. Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı. 2 Mayıs 2023 17.50 son güncelleme 2 Mayıs 2023 17.50'dir. Edirne'de kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Söce, eski eşinin yeni kocası, E'ye çalıştığı iş yerinin önünde sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından yaralanan öğe hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan söce polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar. Takip et. İddialara göre Edirne'de eşinden boşanmış olan şüpheli şahıs Söce eşinin yeni kocası, evnin sanayi sitesindeki çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eski koca Söce yanında bulunan silahla yeni koca, evyi koşun yağmuruna tutup ardından olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralandığı öğrenilen öğe sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli eski kocayı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli ise C, silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 860 bin lirayı saniyeler... Ve izleyenler bu haberimizle birlikte tarihhaber.com'un haber bölümlerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan tarihhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşamlar derin son çıkar.